Bu nasıl mizah? her taraf kara Ben tarafım, sürveyen bu başlangıca Haşlandım, piştim, durdum, yazdım, çizdim, korudum bu gözlerim hep beyazlığın esiri Tesiri bozulur, büyüdüğüm hala, hala muhalla Büyüyemedim abla, Pablo Picasso ya da Escobar'ım Taş döküldü kül tablama Yok gibi alsam, çözülemez her şey Tok kebirim, çoktan bitti yaşam Bok gibiyim, hepim Karanlığa mahkum gözlerimin feride Eşan geliyor ama yok gibi feride Düşüyoruz daha fazla daha fazla derine Kafam zilyon döner dünya Uyuşuyor ayaklarım atla denize Bu nasıl rüya? Her taraf mezar Kadar hayatımızı hep atıyor bizar Kalmadı mecelim ki almadı eceli Geliyorum güzel. Dağları aşk gel bu Kore tişi harla karlar yar durur iltler kudur bağlara koştur arada bir yok patika bir dağ yol elimdeki nylon sokak çocuğunun yavuklusu palto özgürlük onlara yakışır patron Pedro quadro Ferdi baba felto el çapa origin bu ghetto aborjin yavaş yavaş çözüyorum hayatımı dostum hala ezberimde motto olanılo kostum yok ki postum bu banklar evin devrim gelecek bu düzene üzerine ey bulanıyor kalbimle vicdanım Gözlerim ayrı bir isyanda isyanda yakıyorum kana bizi toplaşıyor tonla bir kanemiz Bulanıyor kalbimle vicdanım gözlerim ayrı bir isyanda isyanda yakıyorum kana bizi toplaşıyor tonla bir kanemiz Hayatımı Hiç çözemiyorum ama. asla Şimdiyse hepsinin boyunda tasmamı Sürümeli yasta götür beni asla sürmeli yasta götür beni aslan Pastamı aldım bu ustadan artık Hastama saldı bir fıslata daldım Rahatım her şeyim taslamam artık Top bende ve de paslamam ancak Bulanıyor kalbimle vicdanım Gözlerim ayrı bir isyandays İsyan da yakıyorum kanabisi toplaşıyor tonla bir kanemiç bulanıyor, kanem bulanıyor kalbimle vicdanım gözlerim ayrı bir isyanda İsyanda yakıyorum kanabisi toplaşıyor tonla bir kanemiç bulanıyor kalbimle vicdanım gözlerim ayrı bir isyanda isyanda yakıyorum kanabisi toplaşıyor tonla bir kanemiç Bulanıyor kalbimle vicdanım, gözlerim ayrı bu isyanda da, da yakıyorum kana bizi, toplaşıyor atomla bir kanemici.